Ne tadımlardı attığım tüm geceler gündüzümü çaldı Benim derinlere daldı düşünceler Benim. Yukarıda tek başıma kaldım Ne tadımlardı attığım tüm geceler gündüzümü çaldı Daha dibe derine Fikrimi koyabilirim İsterimin yerine Yerine, yerine Dururuz yine de. Sadece sebep ara gülmek için yüzüme Sadece döndür bütün yarınları düğünüme Sadece döndürmesin Tanrı beni özüme